Bismillahirrahmanirrahim. Babur ala men yukaffara Yani bir günahtan ötürü tekfir edilme. Yani tekfir edilen kimse ona yöneltilen bu iddiaya ret. Yani nedir işte büyük günahtan dolayı kişinin tekfir edilmesi görüşüne ret. Buna yapılan red diye anlamında. Kultu Ebu Muti dedi ki sordum erayte ne düşünürsünüz? Fikriniz nedir? Lev enne raculan gale adamın biri şöyle dese onun hakkında ne düşünürsünüz? Men ednebe zenben her kim bir günah işler ise köve kafir. O kişi kafirdir diyen bir adam hakkında ne düşünürsünüz? men bu aleyhi yani bu adamın bu iddiasını nasıl boşa çıkarırız boşa çıkarırız yani bunun iddiasını nasıl çürütürüz bu konuyu bize açıklar mısınız diyor tekale dedi ki yuqaluhu bu adama şöyle denir yani bir günah işleyen kimse kafirdir diyen adama şu söylenir Allahü Teala. Allah Teala buyuruyor ki, yazen nuni iz zeb muqaddiba, yani işte zinun peygamber, yani Yunus peygamber, e, böyle öfkelenerek kavminden ayrıldığında fadanle enlen nakdir aleyhi. Ona ulaşamayacağımızı zannediyor. Fena daafiz zulumati karanlıkların arasında. Seslendi. Alla ilahe illa Ante. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Sübhaneke, sen her şeyden falezetin. İnni kuntu mina zalimine. Ben kendisine zulmedenlerden oldum. Bak, bunu bir peygamber söylüyor. Baba zalimun mu'minun. Yani kendine zulmeden bir mümindir. Bi kafirin, ve leysa bikaflin, valla munafiqin kafir ve Münafık değildir. Ve İkva'tu Yusuf'a yine Hazreti Yusuf'un kardeşleri de şöyle demişler, Balu demişlerdir ki, Ya Ebana, ey babamız, İstafir Lena, Dünübena, günahlarımız için biz istifarda bulun, bizim için bizim günahları, yani bizim için istifarda bulun, ey babamız. İnna künna khatiine çünkü biz hata derlerden olduk. Ve kânû evet bunlar günah işleyenler, günah işleyenler oldular, günah işlediler, daha Fakat kafi değiller. Ve kal Allah taala li Muhammedin aleyhissalatü ve yine Allah Teala Hazreti Peygamber'e diyor ki. لِيَغْفِرَ لَكَ ma مَا min مِنْ ذَنْبِكَ ma تَعَخَّرَ Yani daha önce Allah e, senin günahlarını e, affetmek için bu cümlenin başında var. Daha önceden olan ve sonradan olacak günahların için. Ve kullanıyor? allah Teala bu ifadeyi Hazreti Peygamber'e karşı. وَلَمْ مِنْ <gülüyor> yani, <gülüyor> Bin مِنْ yani Bin Dembike demiyor, yani min kufruke demiyor yani. Dembike'nin eş anlamlısı olarak. Ve yine başka bir örnek. <gülüyor> Musa. Musa Aleyhisselam. Hine kateler racüle yani biliyorsunuz Hazreti Musa e, Mısır'dayken bir adamı öldürdü yani o adam öldürdüğünde kanafi katdihi muzliben yani onu öldürmesi itibarıyla günahkar oldu. Lakin kafir. Kafir olmadı. Gale dedi ki veza şöyle dediğinde ana mu'minum. Ha şimdi başka bir konuya geçiyor. İmanda istisna konusu dediğimiz inşallah ben müminim şeklinde bir tabir var ya o konu inşallah ben müminim. Ve e, birisi şöyle der ise, mu'minun İnşaallahu Taala. İnşallah ben müminim." derse bir kimse. Yukarılığı ona denir ki, "Kaal Allahu Taala. Allahu Teala ta şöyle buyuruyor." Hızlı, hızlı gitmiyoruz, değil mi arkadaşlar? Gayet iyi ilerliyoruz hocam. Eyvallah. Hızlanırsam uyarım beni. Tamamdır. İnna Allaha ve malaiketehu yusallun ala Nabi, Allah ve melekleri e, ne diyelim peygamber Hazretim Muhammed'e salatül salam getiriyorlar. Ya yuhalladin amenu ibare dikkat Ya ey yuhalladin amenu, ey iman edenler, sallu aleyhi ve sellimu teslimu. Siz de salatu selam getirin ona. Fe inkunte mu'minen. Yani inşallah ben müminim diyen adama diyor. Eğer sen müminsel fe inkunte mu'minen fe salli aleyhi. Hazreti Peygamber'e Salatü selam getir. Ve inkunte gayre mu'minin. Eğer mümin değilsen, hani şüphan var ya diyor. Salatu salli aleyhi. O zaman Hazreti Peygamber'e Salatü selam getirme. Hazreti Peygamberi kim salatadan getirir, müminler getirir demek istiyor. Bakayla Allahü Teala yine Allahu Teala buyurdu ki: Ya eyü heklerin ey iman edenler, iza nu diye lisalatimin yu Cuma Cuma günü namaza çağrıldığınızda, davet edildiğinizde, tesâwü ile dikkîllayi, koşun. وَزَرُّ beya Ticareti bırakın namaz vaktinde. El ayet. Evet, bütün bunları bu, bu da ifade ediyor. قَالَ مُعَذٌ رَضَيَ anhu, Muaz radiyallahu an, Allah ondan razı olsun, dedi ki Men شَكَّ Her kim ki Allah hakkında şüphe ediyorsa, Allah hakkında şüphe eden bir kimse fe inne ذَلِكَ Bu şüphesi yoktulu bütün iyiliklerini yaptığı güzel şeyleri hükümsüz kılar geçersiz kılar ortadan kaldırır. Ve men maasi. insan iman ediyor iman etmekle birlikte günah da Tamam Yani bir takım günahları da yapıyor. Yürce Yani bunun affedilmesi umulur. Yani günahkar bir müminin affedilmesi umulur. ve kaf ve cezaya uğramasından da Allah'ın azabına uğramasına daptur. "Qal asa'ilu limuadunadi allahu Adamın biri Muaz'a sordu muaz radıyallahu anh'a sordu اِذَا كَانَ الشَّكْرِ يَهْدِمُ hasenati eğer şüphe bütün iyilikleri yok ediyorsa فَاِنَّا اِمَانَا o zaman imanda اهتم اهتمelis seyyiat imanda ne yapar? günahları, kötülükleri yok eder ortadan kaldırır قَالَ مُعَذٍ رَضَيَ Muaz dedi ki Allah razı olsun Muaz dedi ki Vallahi yani Allah yemin olsun ki "Ma ra'aytu raculan acabe min racul." Yani şu adamdan daha garibini, daha ne diyelim, acayibini, daha manyarlı, amiyane tabirle görmedim. Kimdir o? Yusef. Şu adam adama soruluyor. "Em muslimun ente?" Sen Müslüman mısın diye sorulan adam ne diyor adam? Feyyapulü la edri, bilmiyorum. Yani sen Müslüman mısın diye sorulup da bilmiyorum diyen adamdan daha garibini ben görmedim. Feyyukallah, o zaman ona şöyle sorulur. Yani bilmiyorum dediği zaman. Cavluk la edri, yani bu la edri sözün, senin bu la edri sözün. Adunam cavun, doğru mudur veya yanlış mıdır? Bu söz doğru mu veya yanlış mı? Bunu söyle bakalım. doğrudur der ise, doğrudur der ise kabul. O zaman ona şunu sor. Her ra'ayt yemaken ya adl. Yani yani sen şunu görmez misin, düşünmez misin? Yani görülmez mi? Dünyada doğru olan bir şey Eleyse fil ahiret Ahirette de doğru olmaz mı? Yani ahirette farklı doğru. Ne bileyim işte dünyada farklı doğru böyle şey olur mu? Doğru her yerde doğru. Anlamı. Evet her ise. O zaman şunu, şunu, şunu sor. E tu'minu bi azabil kabri ve nekirin ve bil kaderi feri ve şerri Allah teala. Yani sen kabir azabına işte mülker nekire Kaderi hayrın ve şerin Allah'tan olduğuna inanıyor musun? Feyykalenam evet der ise, kabullahu yine ona sor. E mümin Kardeşim sen mümin misin? Bunlara inandığını söylüyorsun. Bir müminin yapacağı her şeyi yapıyorsun burada. Sen mümin misin? edri. Bunun üzerine gene bilmiyorum der ise, kabullahu de ki. La la la afalah. Ya yani. Türkçe de şöyle bir ibare var. Senden adam olmaz. Senden yani ee, ne diyelim? Senden bir şey olmaz. Yani konuyu ne anlamışsın? Ne bir şey etmişsin? Ne de iflah bulursun? Sen bu kafela git bakın. Hiçbir yere varamazsın anlamında bu cümle, söz. Yani sen bu konuyu anlamamışsın öz itibarı. Kültür. Sonra dedim ki bak şöyle söyleyenler de var. Şöyle söyleyen bir adam. Ne diyor adam? İnnel cennete vel nâra leysetâ bi Adam diyor ki cennet ve cehennem yaratılmış değildirler. Yani henüz yaratılmamışlar. Diyen adam. Ne dersiniz bunun hakkında? Tekullehû o zaman ona şöyle söyle: Bu ma şey kul evleysa şey. Yani cennet ve cehennem şey midir veya şey değil midir? Buradaki şey, dakik maksat ne? Anlıyorsunuz, varlık, var olma, varlık. Bunlar birer varlık mıdır? Vakit gayrı Teala, Allahü Teala diyor ki: Halu bu şeyin. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Allah Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık, diyor yine ina Teala ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina yine ina ina ina ina ina ina ina ina ina Teala ina ina ina ina ina ina ina ina Sabah akşam ateşe sokulurlar diyor. Hani bu e, kabire-zav bağlamında kullanılan ayetlerden bir tanesi Firavun ve ailesi için. Seyir Kale şöyle der ise innehuma tefniyan her ikisi de yok olacak dersin. Yani cennette cehennemde. Fekullehû Buna şunu söyle. Vasfallahu'n'ayme bi kavlihi. Allah Teala nimetlerini şöyle nitelendiriyor. La maqtu'aten ve la Kesintisiz ve sınırsız. Yani herhangi bir yasak bir şey yok yani. Sonsuz bir şekilde. Bu men kâle şöyle diyen bir kimse. Uma fe'ni yani ba'de duhuli ehlihima fima Şimdi ehli yani cennetin ve cennet, cehennemin ehli oraya girdikten karşılıklarını aldıktan sonra her ikisi de yok olacak diyen bir kimse فَقَدْ كَفَرَ billahi تَعْلَى Allah inkar etmiş olur. يَنَّهُ اَمْكَرَ الْخُلُودَ فِيهِمَ Çünkü oradaki hulud, halid kalıcı olmayı kalıcı olmayı reddetmiş olur. İtibariyle Allah'ın haberini reddetmiş olur. Dolayısıyla Allah değil. Allah'ın haberini, Allah'ın sözünü kabul etmemesi itibariyle de onu inkar etmiş olur. Demek istiyor. Evet, kaçırdığınız yerler varsa arkadaşlar, e, sorabilirsiniz. Yani. Hocam, ben bugün ilk defa katılıyorum. Biraz acemiyim. Not almaya çalışıyorum. Eğer arkadaşlar için de sorun olmazsa biraz daha yavaşlatabilir miyiz? Tamam. Yani sesinizi zor alıyorum. Ee, mikrofonum biraz problemli. Evet. Hı -hı. Tamam. Biraz daha yavaş gideriz. Şey değil. Ama şöyle diyeyim. Neydi ismin? Merve Yavuz. Ha, Merve. Şimdi ee, burada biz klasik metin nasıl okunur, onu öğreniyoruz. Ee, yani böyle her bir kelimesinin böyle kelimesinin tercümesini not almayı öğretmiyor. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum, yani klasik metnin okunmasının mantığını veriyorum burada. Peki, Hatırlatıcı notlar alınabilir ama yani okuma şeklime e, mana verme şekline Tamam mı? Anlamlı parçalara bölüp tekrar birleştirme şekline odaklanırsam daha iyi olur kanaatindeyim. Çünkü zaten bu metinler seçtiğimiz metinler genellikle şey, Türkçe tercümesi de var diğer tarafta. Hı hı. Ee, bilmiyorum bu şeyde de Marmara İlahiyat Yayınları'ndan işte Mustafa Öz'ün tercümesiyle birlikte var. Oradan da karşılaştırma imkanı oluyor. Hatırlatıcı notlar mı al ama hepsini böyle tercüme edeceğim, hepsini yazacağım diye de kendini zorlama. Tamam? Mı? Hı hı. Çabuk evet. bitirsin bizi. Okumaya odak. Ve hatırlatıcı notlar al, tamam? Bekliyorum inşallah. Eyvallah. "Kale Ebu Hanifete." Allahu Teala. Allah rahmet eylesin. Ebu Hanife dedi ki: La yusafullahu te'ala bi sıfatil mahlûhine allah Teala mahlukların sıfatlarıyla nitelenemez. allah Teala mahlukların yani yaratılmışların sıfatlarıyla nitelenemez. Yine geldi haberi sıfatlar meselesine. Bak dikkat ediyor musunuz? Yani eee mürtekibi kebira konusu diyor ama içinde birçok şey var. birçok konuyu işliyor, dikkat edeceksiniz. Ya bu neyi gösterir? Yani hiçbir konu birbirinden kesin hatlarıyla ayrılmaz. Sistemin gereğidir bu. Hepsi mutlaka birbiriyle ilişkilidir. var <gülüyor> vardahu Sıfatâni min sıfatihî bila keyfe. Gazabı, yani öfkesi ve rızası, keyfiyeti, mahiyeti bilinmeyen sıfatlarındandır. Yani keyfiyeti bilinmeyen sıfatlarından iki tanesidir. Öfkesi ve hoşnutlu rızası. Ve huve tavlu Ehl-i Sünneti ve'l-Cemaat. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in görüşü budur. Yani biz buna ne diyorduk? Tevfiz metodu diyorduk. Yani tevfiz. Yani yorumu Allah'a bırakmak. Nasıl nasıl geçiyorsa o şekilde kabul edip işte Allah'ın eli var diyorsa tamam vardır. Ama bu el onun şanına layıktır. Biz keyfiyetini bilemeyiz. deyip yorumu Allah'a var yaz bu hadiba yada bu ya da bu vayardda Allah öfkelenir Allah hoşnut olur Vela yukarı fakat şöyle denemez za buhukubet Allah'ın öfkesi azabı cezalandırmasıdır azap vermezr var daha sabva Hoşnutluğu da, rızası da onun ne diyelim sevap vermesidir. Güzel karşılık vermesidir. Denemez diyor. Bu şekilde yorumlanamaz. Bunu biz bilemeyiz diyor. Ancak Allah bilir. وَنَصِفُهُ كَمَا وَسَّفَ نَفْسَهُ Allah kendisini nasıl nitelendirmişse biz de öyle nitelendiririz. Yani onun üstüne bir eklemeyiz diyor. Ahadun, samadun Allah tektir, muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yuled doğmamıştır. Pardon doğurmamıştır ve doğmamıştır. Ve lem yekullehu kufuven ahadun ve hiçbir kimse onun dengi değildir. Hiçbir kimse onun dengi değildir. Eşit değildir. Hayyun diridir. Kayyumun yani daima vardır. Daima vardır. Kadirun, semiun, Basirun, Alim. Bunlar tercümeye gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Yani Rıdvan beyatındaki biata işareti. Değil mi? Yedullahı fawka eydihim. Allah'ın eli onların elinin, ellerinin üzerindedir. Leyset ke eydi halqihi. Allah'ın eli elleri Allah'ın eli mahlukatının yaratılmış olanların eli gibi değildir. Bambaşka şanına layık bir eldir ve leyset bi jarihatin bu el, insanlardaki gibi bir organ değildir ve ve haliku'l eydi Allah Teala ellerin de yaratıcısıdır ve vecuhu leysa ke vucuhi halqi Allah'ın yüzü yaratılmışların yarattıkların yarat yarattıklarının yüzü gibi de değildir tamamen farklıdır V kullil vucu o bütün yüzleri yaratandır ve nefsuhu, onun nefsi yani nefs zatı ifade etmekte Neyse ke nefpsiırııyı yani yarattıklarının nefisleri gibi değildir. Bambaşka bir şeydir. Ve huve halikun O Allah bütün nefisleri yaratandır. dır. Leise kemislihi şeyun hiçbir şey onun gibi değildir. Ve huves semiul alim. O işitendir ve bilendir. Bu ayetin ilk kısmı tenzihi ifade eder. Ehl-i sünnet düşüncesi açısından. ikinci kısmı da sıfatların ispatını yani işte o subut sıfatlar diyoruz ya biz o sıfatların ispatını delillendirmek için kullanılır. Ehl-i sünnet düşüncesinde. Kultu dedim ki erâeyte levkîle Peki şu konuda ne dersiniz? Şöyle denirse ne dersiniz? Fikriniz nedir? Eynallahu Teala. Daha önce de geçmişte hatırlıyorsunuz. Allah nerededir? diye bir şey sorulursa Fekale dedi ki yukalü lehu o adama şu söylenir. Allahu Teala ve la mekâne Allah Mekan diye bir şey yokken vardı zaten. Yani mekan kavramı ya, mekan mefhumu. Hani o nerede, bu nerede, nerede sorusuna konu olan mekan mefhumu var ya. Bu olmazdan önce Allah vardı zaten. Sen ne diyorsun, ne diyorsun ya? Mekan söz konusu olabilir mi? Olamaz. قَبْلِ en يَحْلُقَ الْخَلْقَ Yani mahlukatını yaratmazdan önce mekan kavramı, mekan diye bir mefhum olmazdan önce zaten Allah var. Diyor. Dolayısıyla bu soru yanlış bir sorudur. Allahu teala velem yekun eyne Eyne sorusu, tırnak içinde Eyne sorusu yokken Allah var. Sen nasıl soruyorsun? Diyor hani ya bak Allah. yani bu Eyne sorusu yok iken Allah vardır. Yok iken nasıl soracaksın bunu mesela? Yok mu yani bu eyni sorusun olmadı. Yani çerçeve anlaşılıyor diye umuyorum. Vela halga vela şeyye. Hiçbir şey yokken, hiçbir şey yaratılmamışken vardı Allah'ta. Fahuve ve huve haliku kulli şeyin. O her şeyi yaratandır, var edendir. ile şayet şöyle denir ise di şeyin şa e şai meşia. Dileyen dileyen hangi şeyle dilediğini dilemektedir. Söyleyin bir daha. Yani Allah sıfatları bağlamında söylüyor. Dileyen dilediğini hangi şeyle dilemektedir. Dileyen dilediğini, hangi şeyle dilemektedir? Sekul, de ki ona, sıfatı sıfatıyla dilemektedir. Ve huve kadirun. Allah kadirdir, yakdiru bil kudreti, kudretiyle kadirdir. Tabi bunu şey anlamında söylemiyor, yani bu noktada daha sonra da tartışmalar olmuş, yani bir alet, bir vasıta anlamında Söylemiyor yani sıfatın ispatı bağlamında söylüyor kanaatinde, tamam mı? Yani Allah bir vasıta bir alet atletmekten öte, sıfatı ispatlamak için onu böyle pekâlâ vurgulu olarak söylemek için bunu söylediği şey kanaatinde. Ya mesela bu inkâs eleştirilir ya nedir delilin. Ee, Delil yanlışsa onun delillendirdiği şey de yanlıştır. Eleştiriliyor işte ya delil yanlışsa niye hakikat yanlış olsun falan diye. Ama baktığınız zaman o inikasi edille ile çok büyük bir iddia vardır. Diyor ki, gerçek hakikat bizim için önemlidir. Hakikatin bilgisi de bizim için önemlidir. En az bunlar kadar bu hakikate ulaştıran delil de bizim için önemlidir. Tamam mı? Yani nasıl hakikate iman ediyorsak, delile de o şekilde iman ediyoruz. Niye? Çünkü çok büyük bir iş yapıyor. Bizi hakikate ulaştırıyor. Yani bu bir anlamda e, meydan okumadır. Tamam mı? Meydan okumadır. Bak biz hakikati savunuyoruz. Hakikate götüren gerçek delilleri de savunuyoruz. İddia böyledir ama daha sonra işte farklı bir açıdan eleştirilmiş ve şimdi yani bu nokta daha sonra da tartışılmış yani benim anladığım bak yani tenzihin son derece vurgulu İmam Hazar burada bir alet bir vasıta ifadesinden öte sıfatların ispatının vurgulanması şeklinde belirtmek, kabul etmek doğru olur kanaatinde bu husus. Evet bu bilgiden sonra devam edelim yine. Ve alimun yâne mu bilgindi. Yani e, bilendir bilgisiyle bilendir. Ve mali kun yemli ku bilbil mül mül sahibidir hükmündür işte mülküyle. Mülk sıfatıyla içimden. Fein ile ile şöyle denir ise sorulur ise Eşâ'a bil meşiyeti yani meşiyetle mi diledi? Ve kaddere bil meşiyeti yani meşiyetle mi takdir etti? Belirledi. Veşâ'a bil ilmi ilimle mi diledi? İlim sıfatıyla mı diledi? Ve de ki Nam. Evet. Onunla. Diledi. Burada bir getirmiş, açıklamış. Yani bu sıfatların tezahürlerinde de yani e, ne diyelim öyle diyeyim yani en azından. Burada da bir sıralama vardır. Oraya işaret. Diyor ki Tatekunul Tabi tabiatun dilini. Yani meşiyet ilme tabi. Tamam Yani ilim sıfatı en geniş sıfattır. Arkadaşlar müteallık diyoruz. Yani ona konu olan şeyler müteallık diye ifade edilir. En geniş olan sıfattır. En öncelikli konuşulan, değerlendirilen sıfat ilim sıfatı. Ondan sonra işte e, irade ve diğer sıfatları geçiriyoruz. Ve ilmu tabiunil malûbi e, i̇lim de maluma tabidir, bilene tabidir. Yani bunu bu cümleyi burada kullanmak ne kadar doğru, ayrı, ayrı bir tartışma konusu. Ona girmiyorum. Diyor ki: Fela yakunul abdu mecburen fi fiili hild Yani e, Allah'ın ilmi söylemek istediği şey, o kulu seçimli fiillerinde tercih ederek yaptığı fiillerde mecbur kılan bir şey değildir. Bunu burada özellikle vurguluyor. Şimdi e, şöyle bir iki sayfamız var. Ahsen, diyorum ki bugün biraz az mı cezmu gazet edelim fotoğraf bitirelim. Olur hocam, Olur. uygundur. Uygundur hocam. Tamam. Evet, Yine dediğim gibi ifadelerden kaçırdığınız, anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet, geçiyoruz iman bahsine. Babun fil imani. İman hakkındaki bab, onu, başlık neyse işte, değil Şöyle sorulur ise, ya şimdi bu şeylere bak, ne kadar basit şeyleri tartışmışlar demeyin. Ee, yani aslında yani çok güzel bir mantığı işletiyor burada, güzel bir mantığı koyuyor. Ona da dikkat etmek lazım. Ve yine belirtiyorum, yani ilk dönemler, ilk dönemler, daha ilmin temellerinin atıldığı dönemler ve yani böyle çağları aşan yani geniş bir ufukta yansıtıyor onu da görmek lazım burada. Eyna mustaqarul iman. İmanın yeri neresidir? diye sorulursa imanın yeri neresidir? Yukarı denir ki yani bu soruya şöyle cevap verilir. Ma'danuhu ve mustaqarruhu yani onun kaynağı, imanın yeri el kalb. Hal yani bunu biraz şeye de benzetebiliriz. Yani. Kalp biyolojik olarak nasıl bir fonksiyonu var arkadaşlar? Aynı onun gibi açıklığı desek geridir. Yani. Kalp e, bütün vücudu ayakta tutacak hayati sıvı olan kan ne yapıyor? Pompalıyor değil mi? Bütün vücuda dağıtıyor. Yani e, temizlenmesi için işte akciğere gönderiyor bir kısmı. Temizleniyor, geliyor. Sonra bütün vücuda Dağıtıyor. Her şeyin merkezi yani ee, yaşamın merkezi. Aynı o, e, o şekilde açıklıyor yani. Bu örnekte güzel ifade ediyor. Ve fer o filcesedi. Onun dalları, budakları nerededir? Bedendedir. Yani damarlar gibi düşünüyor. Her yerde ne var? Damar var. Değil deyile. Şayet şöyle denilirse ne denirse şöyle sorulur ise. Kufi asbaika, asbaika ya. Ya parmağında da var mı yani? Bu iman parmağında da var mı? Fakültedeki nam evet var. Feyk ile. Şayet yine şöyle sorulursa, Feykata'te o parmağı kestin. Tamam olduğu oldu parmağı kestin. Eynen yazabul minha. Oradan iman nereye gidiyor? Bak yani bir e, çocuğun anlayabileceği mantıkta bir, bir, bir, bir, bir muavvere konuşma. Peki o iman nereye gidiyor? Parmak kesilince. Kale dedi ki, Allah Azze ve Celle, çokul ilal kalbi. O iman kalbe gidiyor. Eyni kale. Eğer şay, işte başka bir çerçeveyi geçiyor. şayet şöyle sorarsa bir kişi: Hel yatlubillahu Minel ibadi şeyen, Allah kullarından bir şey ister mi? Allah kullarından bir şey ister mi? Yani bunu şey anlamında düşünün. istemeyi, Muhtaç olma. Yani olmayan bir şeyi elde etme anlamında bir isteme. Böyle düşünün. Yoksa işte ey kullarım bana iman edin. Kitaplarıma, peygamberlerime iman edin. Bu isteme şey anlamında değil. Muhtaçlığı ifade etme anlamında bir isteme değildir. Kastetti ya işte nedir? İşte bir çocuğu düşünün işte baba Kalemim yok, kalem istiyorum. Tam olmayan bir şey isteme anlamında. Bunu kastediyor, anladığım kadarıyla. Takuldeki la, hayır istemez. Inne ma humyatlubuneminu. Onlar Allah'tan isterler. Onlar nedir? Allah'a muhtaçtırlar. Onlar Allah'tan isterler. Allah onlardan bir şey istemez. ilk hale şayet şöyle sorar ise bu kişi ma hakkulahi Teala aleyhim Allah'ın onlar üzerindeki hakkı nedir Hakkullah nedir onlar üzerindeki fakulteki en yağ bu duhu Allah'a kululmaları velaü bir şey ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamalı Kayda faru. bunu yaparlar ise, Allah'a kul olur ve ona hiçbir şeyi orta koşmazlar ise, hakvum aleyhi. Onların Allah üzerindeki hakkı da şu olur. Yani burada bir açıklama getiriyor. Wujuben minhu ala muqteda wa Bu ee, vacip olan bir şeydir. Nasıl bir vacibiyet, vücubiyet? Allah-u Teala'nın e, vaadinden dolayıdır. Allah'ın böyle bir söz vermiş. Tamam, bu sözün gereğini Allah yapar. Bunu sözüyle ifade etmiş. Bu söz gereği olan bir vücubiyet. Yani böyle mahsa başlı başına bir sorumluluk yani bir zorunluluk değildir. Allah'a mecbur kılan bir zorunluluk değildir. Allah sözünün gereği bunu ne yapmıştır? Zorunluk kılmıştır. Bu ayrımı da dikkat etmek lazım diyor. Ve inneme tabi fil ibadeti el asara. Burada ibadete söze tabidir. Evet. Nedir? Kişinin, eğer kişi kullar Allah'a kul olup ona hiçbir şey ortak koşmazlarsa Allah üzerindeki hakları nedir? şudur en yal Allah'ın onlara affetmesi bağışlaması ve yuthibehum aleyh ve onlara sevap vermesidir sevap vermesidir evet Merve nasıl hızlı mıyız geçebiliyor musun gayet iyi hocam Allah razı olsun eyvallah ve Teala Allahu taala razı hani müminlerin Allah Teala şu sözüyle müminlerden razı olduğunu ifade ediyordu belirtiyor bunu vurguluyor Hani dedim ya bak Kur'an-ı Kerim karakterler üzerinden konuyu anlatıyor İmam Gazem de bu yöntemi edinmiş Bak bunun e, tezahürünü burada görüyoruz. O da karakter üzerinde. Şimdi bak, bu ayeti okuyacağım. Diyeceksiniz ki ya oradaki işte Aziz Peygamber'e rıdvan beyatını yapan sahabe diyeceksiniz. Eyvallah. Onlar da müminler. Tam o müminlerden örnek de veriliyor ama vurguladığı nedir? Mümin karakteri. Nereden anlıyoruz? Şu ifadenin. Ne diyor? Allah müminlerden razı olmuştur diyor. Bak şey demiyor. Yani o rıdvan beyatını yapan e, sahabe o müminler demiyor sadece. Bir karakter olarak söylüyorum. Bilmiyorum demek istediğimi anladınız inşallah. Anlattı veya ben anlatabildim. İnşallah. لَقَدْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Onlar yani müminler sana o ağacın altında biat ettikleri zaman Allah o müminlerden razı olmuştur. وَيَسْحَطُ عَلَىٰ اِبْل۪يسَ Allah, iblisi öfkelenmiştir, hiddetlenmiştir. وَمَانَا قَوْلِهِ تَعَالَىٰ allah Teala'nın şu sözünün anlamı bu kitaplarda ilamu diye çıkmış arkadaşlar. Onu düzeltin isterseniz. اِيْمَلُوا olması lazım. Bak bu bu metin Ümülüsümü gösterdiği metnin şeyi güzel. Ne diyelim? E, Bası sı, düzhası, hoş. Yani burada çok fazla hata yok. Ama bu e, şu tercümesiyle birlikte okuduğumuz şey var ya. Tercümesinde yer aldığı metin. Bunu bunu çok e, dikkatsiz basmışlar. Şeyler çok. Ne diyelim? Basım hataları çok. Bunu İmelu diye düzelttin. İlemu yazıyor Şimdi allah Teala'nın şu meyanda sözleri var. Bunların anlamı şudur. اِعْمَلُوا مَا شِقُونَ Dilediğinizi yapın. Bu فَوَعِيدٌ <gülüyor> minhu. Bu tamam mı Allah'ın tehdit sözüdür. Tehdit sözü. Yani sözü anlıyoruz değil mi? Söz vermek. Nasıl eğer kötülük yapıyorsanız Kötülük yapıyorsanız bunun karşılığında şunu yapacağım demektir. Bu mükafat sözü, söz vermiyor. Yani bak, söz veriyoruz. Ee, bu Allah'ın tehdit sözüdür. Ve Allahü Teala yine şu ayet ve en mesemude, semud kavmine gelince fahedeyinahum. Yani onları doğru yola ilettik, fakat onlara yol gösterdik yani fa stahabbul umya al huda fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler kör olmayı seçtiler ey basarnahu ve beyyanna lehum yani biz onlara basiret verdik onları açıkladık ama onlar bunu reddettiler ve kavlullah yine şu ayeti okuyayım ben feman e, dileyen fel yu'min, iman etsin ve men şa'e ileyen de fel yekfur inkar etsin fe ve bu da yani bu işte ya işte, insanların tercihine kalmış, şöyle, böyle falan, tamam, yani insan kendi şeyini tercih ediyor ama bu nedir? Meydan okumadır tehdit etmektir her. Ya tehdit etmek öyledir, değil mi? Ha ya yapabilirsin ama yaparsam bil ki ben bu işi sevmem, senin canını okurum demektir. Ha niye söylüyor? Ha ya yani bundan kork ki bu yanlışa satma, adam ol, ahlaklı ol gibi ne var? Bak böyle bir söylem temellendirmesi var. Ve oğlu Teala yine. Allah Teala'nın şu ayeti: "Vemâ halaqtu'l cinne ve'l insa illâ li Yani cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Cinleri ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ey yani "li yuhhidûnî." Yani tevhid Tevhid üzere olsunlar diye tamam Tevhidi kabul etsinler diye yarattı. Ve lakin Fakat bütün bunların hepsi. Yani kulun iman etmesi veya inkar etmesi neyse bir takdiri illahi teala Allah-u Teala'nın takdiriyle olur. Haydaha ve şerraha yani bu hayır da olabilir, şer de olabilir. Huluva <gülüyor> ve murva. Murraha. Bu tatlı da olabilir. Acı da olabilir. Vedurraha. Ve zurraha nef ve nef'uha. Ve nef'aha. Bu zarar da olabilir, fayda da olur. Bütün bunların hepsi Allah'ın takdiri iledir. Yani bak şu vurgular, yani bunlar Allah'ın takdiri iledir. Fakat kul mecbur değildir. Derken buradan şunu anlıyoruz. Yani bunu şey e, maturilik cüz'i irade, külli irade de güzel bir şekilde açıklıyor. Yani aslında burada takdiriyle derken o imkanlar skalasını açıklıyor. Tamam yani bir şeyin yapılabilmesinin türlü ihtimalleri var ya, o ihtimallerin hepsi Allah tarafından belirlenmiştir. Onun takdiriyledir. Ama bu ihtimallerden hangisini seçeceği seçeceği bulun belirlenmemiştir. Yani bunu böyle bir yorumu yapabiliriz yani bunu isnas ettirdiğini söyleyebiliriz. Kaldı ki işte ben İma Ebu İmam Ebu Hanife'nin dilinizim, İmam-ı Azam'ın dilinizim diyen İmam Maturidi de bu çerçevede bu bağlama açıklamış. Hakikaten de sistematik olarak güzel açıklıyor. Evet, yoruldunuz mu arkadaşlar. Yorulmadık hocam. Aha, yani yarın bırakırsak iyi olmaz diye düşünüyorum. Evet hocam. Ve kâle allah Teala yine allah Teala buyurdu ki ve lev rabbuka şayet Rabbin dileseydi yani şayet Rabbin dileseydi demek yani Allah-u Alem şu e, kuralı öyle koysaydı anlamı. Tamam, kuralı sünnetullah'ı veya Adetullah'ı neyse öyle koysaydı anlamında le'amene men fil ardi kullihim cemiyan bütün insanlar ne olurdu? mümin olurdu. Ama kural öyle konulmadı. Yani kural nasıl konuldu? İman etme imkanı da belirlendi inkar etme imkanı da belirlendi yani insan bunlardan birini seçecek. Yani sen yani Allah bile koyduğu kuralıyla insanları zorlamamışken sen mi zorlayacaksın da hatta yakunu mu'minine insanlar mümin olacak. Allah'ın yapmadığı şeyi mi yapacaksın kanaatindesin. Tamam yani iyi niyetlisin, güzel şeyler olsun istiyorsun ama bak yani olayın bir de böyle arka planı var. Bunu bir ona göre hareket et anlamı. Ve gayrı allah Teala yine allah Teala buyurdu ki وَلَوَاَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمْ الْمَلٰيكَةِ Yani biz onlara melekleri indirseydik bile. Ve e, külühum gibi çıkmış ama orada olacak. Bu müyüsüm, anametin nerede? Şurada bakayım. Biraz aşağı in. <gülüyor> bak, burada bak görüyor musunuz? Bak şurada. Son satırda ve kellemeğum. Burası kellemeğum olacak. düzelttim. Ve <gülüyor> kellemehumul mevte. Yani ölüler de konuşsa onlarla. Ve haşenna aleyhim kulle şeyhim gubüla. <gülüyor> yani her yönden onları böyle bir araya getirsek, karşılaştırsek, مَا li لِيُؤْمِدُوا iman edecek değildirler illa en yaşa Allah. yani ancak Allah'ın dilemesiyle yani ne demek Allah'ın izin vermesiyle yani Allah'ın koyduğu imkanlar neyse o imkanlar skalası o ihtimaller skalası ancak onunla olabilir yapabilirler yani sen değiştiremezsin ve قال الله وقال تعالى yine Allahu Teala buyuruyor ki ve ma kana linnefs en illa bihi yani bir kimse ancak ve ancak Allah'ın izin vermesiyle iman edebilir. İzin yani izin vermesi demek ya işte senin sen yapışıklı mısın? Seni mümin olarak izin veriyorum. Sen çekinmiş misin hadi yürürsen onlar böyle bir şey değil. Tamam Ben anladığımı söylüyorum size. Nedir? Allah böyle bir imkan vermiştir. Tamam mı? İnsan haddini bilsin. Bak bu imkanı kullanarak bir şeyi elde eder. Yani bu imkanı kullanıp mümin olma imkanını kullanıp mümin olur. Bunun karşılığını alır. E, kafir olma imkanını kullanıp kafir olur. Bunun da karşılığını Tamam, yani e, belirleyici olmayı ifade eden yani bir halik olma e, varlığın sahibi olma varlığın yasasını koyma varlığı kuşatmayı ifade eden bir bağlam olarak değerlendirmek e, mümkün diye düşünüyorum. Yani o, benim anladığım o bu metinler çıkan. yani bunları da onun için söylüyor. Yani o bağlamda bu ayetleri referans getiriyor. Yine allah Teala buyurdu ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Rabbin dileseydi yani Rabbin kuralı öyle koysa idi لَجَعَلَ لَا سَمْمَتًا مُوَحِدًا Herkesi, bütün insanlar hiçbir ümmetlilerdi. وَلَا يَزَارُوا لَهُ مُخْتَلِف۪ينَ Ve hiç ihtilafa da düşmezlerdi. Hepsi tek tonla çıkmış gibi olurdu. İlla men rahmet Rabbu Yani e, yani ancak ve ancak tamam mı? yani Rabbinin rahmet etmesiyle olabilir bunlar. Ancak ve ancak onun belirlenmesiyle rahmet etmesiyle olabilir. Ey bimeşiyet. Yani dilemesiyle olabilir. Yani dilemesi nedir? İşte kanunun kuralı koymasıdır. Ve özellikle bunun için onları yarattık. Bunun için yarattık. Ve kâle teâle yine te ki, allah Teala buyuruyor ki Allah'a kul olun. Ve cetenibut tağûte Tağuttan yani haktan ayıran, uzaklaştıran tağuttan uzaklaşın, kaçının. Ve minhum yani insanlar arasında menhedallahu, Allah'ın hidayete erdirdiği vardır. Yani hidayeti seçenlere o imkanı veren Allah'tır anlamında. Tam bu bir edebin de ifadesidir. İşte sen oku attın da oku sen atmadın, Allah. Yani Allah sana o imkanı verdi de işte senin kalbine sekinetini indirdi ya motive ettiği neyse o şeyle attın. Yani Allah sana o imkanı ver. İmkanı vermeseydi atamazdın. Bunun benzer bir şeyi müşriklere de söyle Hani müşrikler diyor ya yani biz kendi sayemizde böyle olduk. Evlatlarımız, mallarımız falan. Ne diyor işte? Yani hayır yani o e, Allah'ın verdiği imkanla siz bunu elde ettiniz. Başka bir şey de değil. Haddinizi bilin. Demektir yani. Bir anlamda. Evet. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ دَلَالَتُمْ Ve işte kibileri de vardır. Onlar için böyle sapkınlık e, gerçek olmuştur. Fakale Teala yine Allah Teala buyuruyor ki وَمَا تَشَاُولَ illa اَنْ yasha Allah. Yani Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Bak buradan şunu da anlıyoruz varlığın yasasını koyan Allah olduğu gibi bu yasanın sürdürülmesini sağlayan da Allah'tır. Varlığın yasasını koyan Allah olduğu gibi bu yasanın sürdürülmesini de sağlayan Allah'tır. Yani siz Allah bu yasayı e, cari kıldığı sürece bu tür dileme, yani bu tür şeyler yapma imkanına sahipsiniz. Bu yasayı kaldırdığınız zaman siz de bittiniz, yok oldunuz. Yani buradan bunu da anlıyoruz. Ey bi kaderillahi Subhanahu. yani Yüce Allah'ın ölçü koyması, ölçü, kader nedir? Ölçü. Yani kevdül abdil şaiyen muhtaran, yani kulun dileyen bir yapıda yaratılması bir kader illahi sabit. Yani Allah daha önceden böyle bir ölçü verilir. Kul, insan dileyebilen, tercih edebilen bir varlıktır. Allah'ın insan için takdir ettiği şey budur. Ve vel hakimul habiru ki o Allah hikmetlidir ve her şeyden haberdar. Ve kâle şu'aybun salavatullahi ala nebine ve aleyhine. Şuaib şu Aleyhisselam ve peygamberimize de salatü selam olsun. Dedi ki diyor. Kat اِفْتَرَيْنَا عَلَى kedi ben Biz Allah'a iftira etmiş oluruz. اِنْ عُدْنَا فِي Sizin dininize, sizin anlayışınıza dönersek, biz Allah'a iftira etmiş oluruz. Yalan atfetmiş oluruz. وَعْدَ Neccanallahu minna. Yani halbuki Allah bizi kurtarmışken buradan tekrar dönüp sizin dininize döner isek çok büyük çok büyük bir ne diyelim fecaat, hata işlemiş oluruz diyor. Vema en Yani bizim böyle dönme imkanımız yoktur. Illa en yaşa Allah'u Rabbuna. Rabbimizin dilemesiyle olur. Nesya Rabbuna. Kul şeyin Allah her şeyi genişletmiştir, imkanı vermiştir. İlmen alallahi. İlmen yani ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Alallahi tevekkelnâ. Biz Rabbimize Allah'a tevekkül ettik. Rabbenaftah beynenâ ve beyne kavminâ Ya Rabbi, kavmimizle bizim aramızı hakikatle gerçekle ayır. Ha, biz, gerçeğin peşinde olanlar bize öyle yaz. Diğerlerinde bunlar bağlı. bu. Ve ente hayrul fâtihi. Ki sen, nice güzel imkanları sunan, nice kapılar açanların en hayırlısısın. Ve kâle Nuh'un ala nebine ve aleyhissalatu ve selam'a. Peygamberimize ve Nuh aleyhissalama, aleyhissalam olsun. O da dedi ki, ve la yenfe'ukum nushi. Yani benim tavsiyem, nasihatım, öğütlerim, öğüdüm size fayda vermeyecek. İn اَرَدْتُ اَنْ اَنْسَحَ لَكُمْ Yani size öğüt vermek istesem de اِنْ كَانَ اللّٰهُ en اَنْ Yani eğer Rabbim sizi saptırmak istemiş ise yani ben ne kadar şey yapsam da nasihat vermek istesem de bu, bu şey olmaz yani, bu size fayda vermiyor. Yani buradan şunu anlamamız da mümkün. Yani, Allah insana sapıtma imkanı da verdi, doğru bulma imkanı da verdi. Tamam mı? Bu imkanı verdi, bu imkan itibar. Yani bu imkanı başka veren kimse yok. Bu imkanı kullanarak insan e, tercihini yapıyor. Tamam, ikincisi de burası. Bunu kullanarak tercihini yapıyor. Ee, ve insan burada özgür iradesiyle yapıyor. Vurgu da bu şekilde. Ve buradan şunu anlıyoruz. Kişilerin tercihleri değiştirilemez. Yani ne demek? Kişilerin tercihleri baskıyla değiştirilemez. Adam iman etmişse zorla o sen kafirsin. Denemez. Bir adam küfrü tercih etmişse zorla, baskıyla mümin olacaksın. Denemez. Bak görüyor musunuz? Adam nereye bağlı? Yani bilmiyorum farkında mısınız? Yani burada bir toplum mantalitesi inşa ettiğini de görüyoruz. Belki garip karşılayabiliriz ama bu, bu, bu satır arasında seçiliyor. Hani bu meşhur şeyler vardı ya siyaset yapacak yani esasında yani öyle bir işlevi de var burada yani bu bir anlamda işte yani o ilk 3 asrı, hicretin ilk 3 asrını öyle değerlendirmek lazım ümmetin oluşma zemini ümmet, ümmet kime denecek hangi şartlarda bir araya gelecekler, müslüman toplumun teşekkili yani müslüman toplum nasıl oluşacak bunun bir şeyi aynı zamanda düşünmesi bu. Yani bütün bunları oturttuğumuz zaman çok önemli şeyler ortaya çıkıyor ve büyük ölçüde, büyük ölçüde yani bu mantık benimsenmiştir. Büyük ölçüde yani böyle tam anlamıyla değil. Neyse, evet ve Kâle Teala hem Huwa Rabbukum, o Rabbinizdir Allah-u Teala, ve ileyhi turcaun, hepiniz O'na döneceksiniz, döndürüleceksiniz. Rabbane <gülüyor> Teala yine allah Teala buyuruyor ki, hammet bihi ve وَهَمَّ biha. Aslında Züleyha da Yusuf'a, Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'a ne diyelim, gönlü kaydı, diledi, Yusuf da onu aslında şey yaptı, Gönül Yani gidecekti böyle mail ediyorlardı. La <gülüyor> ilaha illa Allah. Burhan Rabbinin Burhanına delil görmeseydi diyor yani. Rabbinin o şeyini gördü, e, delilini gördü. İşte deliline işte o kurallar Allah Teala'nın koyduğu kurallar, hakikat, hakikate dair kurallar. Bunu keşfederseniz size ne yapar? hayatler gezerliken bu şekilde le nasrifa anhu sua biz bu şekilde onu kötülükten kurtattık. vel e. E, çirkinliklerden uzattı. Innahu min ibadinal O bizim samimi kullarımızdandır. Yusuf Aleyhisselam. Evet, geçtik son sayfaya. Ve kâle Teâlâ yine Allah-u Teâlâ buyuruyor ki Biz Süleyman'ı imtihan ettik, denedik. Ve algayna alâ kursiyyi ceseden. Onun işte kürsüsü veya neyse tahtı, tahtının o üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o ne yaptı? Tövbe etti. Bakadır vallahu alem. Bu çok önemli. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Nasıl da yet? ya, uzunluğunu duyuyor. Favga kulle ilmin alimli. Favga kulle ziy ilmin alim. Favga kulle ziy ilmin Alim Metinde de yok. Heh, şeye gel, tip nota gel. Eyvallah. Ee, her bilenin üstünde bir bilen vardır. Bütün bilenlerin üstünde olan Allah-u Teala'dır. Allah'ın doğrusu bilendir. Kemmel fıkhul efsatü li ebi halifete rahimahullahu. Allah rahmet eylesin. Ebu Hanifenin fıkhı ekberi fıkhı efsatı tamamlanmıştır. Ve sallallahu ve sellem ala mella nebiyye ba'dahun seyyidine Muhammed. eee Allah Teala kendisinden sonra peygamber olmayan Efendimiz Muhammed'e sadece ramiliesi, bu Ali ve Sahibeyimain, evladına ve arkadaşlar hepsine sadece selam eylesin. Şimdi arkadaşlar son olarak notu da okuyalım. E, Metne ilişkin güzel bir ayrıntı veriyor. Bunu da bilmeniz faydalı olur. kanaatindeyim. Diyor ki bu ne? Biraz burayı hızlıca geçebilirim. Arzu ediyorsanız. Huna intel kitabı fil usuli. Ya burada şeyi anlatacağı için. Yani bu e, metinlerin bize ulaşma şeklini anlatıyor. Tamam, mı? senetlerini anlatıyor. Biraz hızlı geçebiliriz burayı. Huna intel kitabı fil usulüyle ittala aleha. Bak, burada biz koyduk diyor. Yani muttali olduğumuz şekliyle usulümüzde belirttiğimiz üzere kitap bitmiştir diyor. Yani e, yanılmıyorsam bunda fıkıh ve vasiye yok. Öyle değil mi? Fıkıh ekber ve mas vasiye yok. Burada ne var? E, bu zaydel el-Kevseri'nin tahkikli el-alim ve el -alim vel var. E, fıkı epsat var. E, ne, vardı? ne vardı? Dur bakayım. El-alim ve müteallim var. fıkıh efsat var. Bir de ne var diyor El-alim ve müteallim. fıkıh efsat var. Bir de yanılmıyorsam şey var. Osman El-Bet diye yazdı Risale. Veya Vasiye var bilmiyorum. İki metin burada yok. Neyse. Wa şaddat en nusxatu's bil Hindi. Diyor ki bak bir Hindistan'da Saidiye diye bir nüshası da var bu 3 risalenin. Ama bunlar eksiktir diyor. Ala manaqalahu Mevlana'nın alimatı hakkat muhakkiku El Ebul Refai, Reis Cemiyet-i İhya İhya'ül Ma'arif'ül fi Lakin yani Zaydar Kevseri biliyorsunuz Osmanlı'nın son dönem cümletin ilk dönem alimlerinden Mısır'da yaşamış kendisi diyor ki işte yine başka bir tahkik yapan arkadaşımız var nerede Hindistan'da dostumuz ebul Vefa işte bu Numaniye birlikte işte Numaniye dedi Abul Hanife'yi tasdidiyor. Bunun mirasının ihyası diye bir cemiyet var. Onun başkanı olan Haydar Abart'ta. Bunun yaptığı müsa eksiktir diyor. Ve fiyat ziyade tut. Yine orada şöyle de bir ekleme vardır. Diyor. Nedir o? Ekleme şu. Abu Muti'nin rahimahullahu Ebu Muti dedi ki Seeltu sordum Ebu Hanifete rahimahullahu Ebu Hanif'e sordum. Yani o metindeki ek, eklemeyi ifade ediyor. Değilse Allahu Teala adlın hakîmân yani Allah hikmetli değil midir? Adil değil midir? Doğru değil midir? Fi'alihi bihalqihi yani kullarına karşı olan fiillerinde. dedi ki ben evet adildir, hikmetlidir. Güldüm sordum Allah birisini kör yaratıyor. Ve âhâra muqîda Birisini kötürüm yaratıyor. Wa ahare ganiyen. Birisini zengin yaratıyor. Wa ahare fakirin. Birisini fakir olarak yaratıyor. Wa ahare ahmaqa. Birisini aptal olarak yaratıyor. Wa ahare aklen. Birisini akıllı olarak yaratıyor. Wa ahare ahrasa. Birisini de dilsiz olarak yaratıyor. Bütün bunların hepsinden kulu. E, yani kötü şeyden manüs kalanlar var. Nasıl oluyor demek size? Kane dedi ki bir Allah diyor ki işte şu faziletinden yani e, cömertliğinden dolayı. bir kısımda cömertlik göstermiş göstermemiştir diyor. Yani lağdı bu biraz eşari mantığı yansıtır çünkü bu onun üzerine vacip değildir herkese iyi yaratacak Ata bir kısmına verir, bir kısmına engeller. Yani bu kölesi olan kimse gibidir o adam, kölesini istediğini yapabilir. Ve ata vahiden Yani birine verir, diğerini engeller. Diyor ki Zaydal köseli. Vadanat ile heri ziyadedi. Yani bu eklemeye eklemeden mutmain olmadım diyor. Yani bunun İmam Hazır Ebu Hanife'ye ait olduğu kanaatinde değilim demek istiyor. La'alla mimma wujde li Ebi Mutin fi kitabin lahu ee, Yine <gülüyor> e, Ebu Mutin e, kitabında başka bir risalesinde e, diyelim. Şöyle bir şey de var, şöyle bir şey de bulunmaktadır huna مَنْزَادَ yani başka bir nüseye da bu ekleme yapılmış diyor yani o nüseye ekleyen bunu eklemiş diyor فَلَاَنَّ ذَلِكَ yani bu kısa yoldan problemi çözüyor bak biraz önce ifade ettim ya o imkanlar skalası insanın tercih edebilmesi Oradan yaklaştığımız zaman bir makul çerçeveye varabiliyoruz. Yani Zahide el çok fazla şeye girmemiş. Demiş ki anne der ki Buna, buna binaen şunu deriz fi fî sırrın kaderi. Yani bu kaderin sırrına dalmak olur. Dolayısıyla fazla dalmayalım demek. Ve hâdâ ma la yablakû li Bu hiçbir beşer için mümkün olmayacak bir şeydir. Kaderin sırrına kimse ne olamaz? E, vâkıf olamaz. Ve bâde zâlike ziyade tılıklar. Yine bundan sonra şunu da söyleyelim. Şöyle bir ziyade da var. Rehya nedir o? Hattesene Ali ibn-i Ahmede hâle hattesene İbrahim muda hamd-i veyyah hâle hattesene Yusufu ibn-i Emane an leysi ibn an katâdet abde, abde an kâle. Bu istat zincir geliyor. Eyma raculun e, la yebdi fi cesedi 40 yumen yani ne olursa olsun tamam mı ee, insan 40 gün ne yapmaz imtihan olmaz eee yani ne abdül kast ediyor olabilir yani bu denin hali falan tam bilmiyorum ama deri ne ifade ediyor telese fi lillah yani burada Allah için bir muhtaçlık söz konusu değildir. Ve قال Muqatil İbn bin Süleyman da şöyle dedi: Min aslül iman. imanın aslından olan ellediği Kur'an-ı Kerim'i kavliyor. kuran gelen şu sözdür: Velakin el birra iyi olan, iyi kimse men âmena billah. Allah'a iman eden kimsedir. Ey sattaka bi tawhidihi yani tevhidini tasdik eden kimsedir. Vel yevm ve gününü melekleri, kitabı ve peygamberleri iman eden kimse. E zalike kullu Ne demek? Bunların hepsi hak demektir. Ve hiye mimma zade Malikun ensika veya Müsa adı Malik'e nüsa da olabilir veya Malik eklemiş de eklemiş anlamında da olabilir ben öyle anlıyorum bu e, Malik'im nüse eklediği şeydir alal asli asla yani asla eklediği şeydir kefaidetin minindi yani bir ekstra bilgi faydalı bir şey olarak görüp eklediği bir şeydir ve senedim bunun senedi la silatel salam değildir demek istiyorum yani bu Senat açısından bir ilişki yoktur. Senat'ı vardır diyor. Aslan ee, Aslan La Bi abi Muti'nin Ve La Bi abi Hanife. Yani Ebi Hanife'ye, abu Muti'ye ulaşan bir aslı, asları yoktur diyor. Dolayısıyla bunu kullanmak doğru değildir. Ve bunların ve fihi, fihi ricdanın mecahidu. bu istinatta aynı zamanda kim olduğu bilinmeyen, ne olduğu bilinmeyen adamlar da vardı. Dolayısıyla problemdir. Böyle bir yaklaşım var. Bu kat edetü lem yudrik ahadan min er raşidin. diyor bu katade diyor. E, Raşid halifeden. Raşidin deyince onu kastediyorlar da. Raşid halifelerden hiçbirine yetişmemiştir. Onların zamanına yetişmemiştir. Ve mukatilun min La dürva anu fi kitab yani bu ne diyor işte yani bu e, risalede buna benzer kendisinden rivayet edilmeyenlerden yani burada gördüğünüz üzere eserin ulaşması senedi tamam mı bir takım ziyadeler onlar üzerine bir değerlendirme e, yani bilgisayar açıdan faydalıdır bu her yani buradaki ekleme günadi şunu çağrıştırıyor. Sonradan buna derce edilmiş. Yani şu açıdan da önemli. Diyoruz ya ya işte bazı satırlar hakikaten ya işte imam Azam işte bu diyoruz. Ama bazı satırlar sanki tam onun tersini söylüyor, değil mi? Yani bak bu zaydel kepsel bu tür şeyleri söylüyor. Yani aslında çok daha derinlikli, daha ciddi, daha e, uzun soluklu bir şey yapılsa belki şu an okuduğumuz metinlerde de bu tür şeyleri bilmiyoruz. Değil mi? O açıdan da önemli. Yani bu fazlalık bu ekleniş bir bu Tek şey yapmış, sokuşturulmuş la sülat-ı lahubi Yani bu Risale ile ilişkisi olmayan bir şekilde. vel itimâd sahip sahib usulü. Yani her usullere de uygun olmayan, dayanmayan ve senedü Şeyhü'l-İslami Mustafa Yani şeyhül Mustafa Aşir'in senedine gelince el-mütevaffa senede. Es-niyete 19 Hicriye fil Yani Şeyhü'l-İslam Mustafa Aşir efendinin fıkl ebsata ilişkin senedini söyleyecek. عن الحسين بن محمد بن الحسن المبّيّم البصري عن أبي الطاهر محمد بن إبراهيم القرني عن أبي أنخيل الدين الرملي عن محمد بن سراج عمرو الحنوتية عن أبيه عن المهيب محمد بن جرّباش عن أبي الخيله محمد بن محمد الرومي عن أبي الفتح محمد بن محمد بن الحريري عن أبيه القوام الاتقاني عن الحسين السغناقي عن محمد بن محمد بن نصر البخاري عن شمس الأئمة الكردري عن صاحب الهداية عن الطياء اليرسوخي عن الألاي السمرقندي عن أبي المعين النسفي عن الحسين بن علي الأشقري عن نصران بن نصر الخطلي an Ali ibn hasan ibn Muhammed ibn Gazzali an Ali ibn Ahmed al-Farisiy an Nasir ibn Yahya an Abi Mutin an Abi Hanife yani bu dayandığı yani şurada saydığı senet bu esas dayandığımız senet diyor radiyallahu anh mecbu Allah hepsinden razı olsun vel itimad ala rivayet ashabine kemaa bizim dayandığımız tamam bizim dayandığımız rivayet yani bizim Arkadaşlarımızın matürlerinde dâyyetleri ve geçti üzere bu şekildedir. Bu senet Şeyhül İslam Mezkuri fil alimi vel mütalim. Yine e, söz konusu İslam'ın e, senedi el alim ve mütalim şey var ya resalesi. Onun senedi ile ebil mu'ini ebil mu'ine ulaşır. İla Muhammed'in muîni Muhammed senedi. Bu senet de ulaşır. عن أبيه عن عبد الكريم بن موسى البزدوي عن أبي منصور الماترودي عن أحمد بن إسحاق الدوامج الججاني عن أبي سليمان الججاني وعن محمد بن مقاتل اللازي كلهما عن أبي مطين وعيسى بن يوسف كلهما وهركز سدا عن أبي مقاتل عن أبي حميدة رضي الله عنه واللهم صلّا عليه وسلم رضي الله عنه واللهم صلّا عليه وسلم Rivayet-i e, Hammad İbn-i Ebi Hanifet'e Hamad rivayeti bir senet ile şu senet şuraya dayanır Nasir İbni Yahya an Muhammed İbni Mukatilin an Isam İbni Yusuf an Hammad İbni Ebi Hanifet an Ebihi Radıyallahu anh'ın bu şekilde Ebu Hanife'ye ulaşır diyor. Allah hepsinden razı olsun.